Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Hede'ye laid isimli ünvanla başlıklı kitabımızı okuma etkinliğine devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Bismillah diyerek bugünkü videomuza başlıyoruz. Hepinize Rabbim zihin açıklığı versin. Ne? Yekul lem yecid umar Ömer bulmadı. El-Gitar'ı. Treni bulmadı. Tren bekliyordu ama bulmadı. Ve inneme şüphe yok ki buldu. Ve cede sandukan bir kutu bir paket sağıran. Küçük bir kutu buldu. Yani kutu içinde kutu? Hani matroşka gibi. Birini açınca içinden başka biri çıkıyor. Birini açınca başka birisi şey buluyor. Bakalım en son ne çıkıyor? Kale Ömer'ü Yebdü öyle görünüyor ki enne uhti muhakkak kız kardeşim suadü suad kız kardeşim kad ahdarat geçirdi liye bana etta irate uçağı uçak getirdi elleti o öyle bir uçak ki ve adetni bana vaat uçak bihe. Yani bana getirmeye vaat ettiği uçağı, kız kardeşim Suat. Bakın burada da e, umutlanacağımız bir şey var sevgili çocuklar. Bu çocuk sürekli iyimser. İşte babam şunu getirmiştir, bulamıyor. O zaman mutlaka annem bunu getirmiştir, bulamıyor. O zaman kardeşim sürpriz yapmayı seviyor, onu getirmiştir diyor. Şimdi de kız kardeşim Suat bana vaat ettiği uçak getirmiştir diyorum. Evet. Erkek kardeş uhtun kız kardeş ve ta uçak demek. Uçak. <gülüyor> evet. Ve içinden bir yaylı ne çıkıyor? Oyuncak çıkıyor. Dilini çıkarmış. Tabii, sürpriz Ve mâ in feteha Ömer Ömer açar açmaz Açtığında Es sanduha Yani küçük kutuyu Açar açmaz Ve in feteha Açtığında Hatteb Hemen uzaklaştı Açar açmaz uzaklaştı Niçin? Limeze min el korkudan yani Ömer kutuyu açar açmaz korkudan ne yaptı? Kutudan uzaklaştı. Görüyorsunuz bakın burada sevgili çocuklar, sevgili arkadaşlar. Evet. Haraca lehu ona çıktı min es sanduqi sandıktan kutudan lu'batun oyuncak ale şeklin bir ...şekilde bir görümde... ...Muharricin... ...Korkutucu... ...Herreci, herreci... ...Hayrete düşürücü, korkutucu... ...Ürküntü verici... ...Evet, Muharricin... ...Lûbetün... ...Oyuncak, Muharricin... ...Korkutucu... ...Yani tedirgin edici... Tabi Ömer ne yapıyor? Korkarak... ...Kharaca Umar'u kest... Hazine, Umar'u kethîrâ Ömer çok üzülüyor, çok yazık Fehüve, o, la yuhibbu O sevmez misle hâzîhîl-el'âbi Bu tür oyuncakları sevmez Lî Çünkü bu tür oyuncaklar La teteharrak Ya çünkü yerinden hareket etmez Oldu yerde durur. Ne yapacak bu dur oyuncak? Bisiklet olsa, uçak olsa. Değil mi? Kharaja <Gülüyor> Umaru Ömer çıktı min gurfatihi odasından ve dumu ve gözyaşları fi aynaihi iki gözünde gözyaşı olduğu halde. Bu durum bildiriyor. Durum ha arkadaşlar. Ömer odasından nasıl çıkmış ve dumu fi aynaihi Ayneyhi iki gözünde yaş olduğu halde odadan çıktı. Ama burada da şey bir slogan bir ses, bir tebrik Kullu am ve evet. ente bi hayr ya Ömer küllü amin ve ente bi hayr ya Ömer bayramın kutlu olsun diyor Ömer bayramı mutlu olsun. Her sene sağlık, huzur, mutluluk içerisinde olasın Ömer, diyor. Kad Ömer'ü, Ömer yakırıcı çıkacaktı miğur fethi. Ya çıkmak üzereydi odadan. <gülüyor> Hatta Semi'ye savutan, ta ki ne yaptı? Semi'ye işitti, savutan bir ses. ''Aliyen'' yüksek bir ses ''Yekulü lehu'' ona diyordu ''Küllü amin ve ente bi hayır ya Ömer'' ''Küllü <gülüyor> amin ve ente bi hayır ya Ömer'' her yıl hayır içinde olasın. Bayramın mübarek olsun, kutlu olsun Ömer diyordu. Bu Araplarda arkadaşlar bir kalıp cümledir. ''Bayramın kutlu olsun'' İşte doğum günün kutlu olsun. İşte mutluluklar dilerim gibi. Ama ne yapıyor? Bakın annesi, babası sevdiği oyuncaklarla karşısında dükülüyor. Feriha <gülüyor> Ömer'ü, Ömer çok sevindi Kefiren, Fekadra'a, abahu, yakifu emâmehum. Fekadra'a babasını muhakkak ki gördü. Nasıl gördü? Yakifu eme Önünde durur gördü. Ve me'ahu derracetül hevaiyetü. Bu da durum zarfı. Nasıl babası duruyor? Aylak aylak mı duruyor? Bönbön bön mü duruyor? Hayır ya. Ve elinde bisiklet olduğu halde. Havalı bisiklet. Yani tekerleri havalı bisiklet olduğu halde duruyor. Ve re'e ve anasını da gördü. Annesini de gördü. Tekifu emamehu. Bakın baba olunca yakifu, anne olunca tekifu. Emamehu önünde duruyordu. Yani hem annesi hem babası önünde duruyor. Ve me'aha <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu da durum zarfı arkadaşlar. Nasıl duruyordu? Me'aha seyyâretu zatul acelâtil arba' y. Dört tekerli arabası dört tekerli araba olduğu halde duruyordu. Başka ne var? Bakın uçak var, tren var. Selam-ı Umar'u Ömer selamladı. Alevâlidehi ana babasına selam verdi. Ve huwa mesrurun o mutlu olduğu halde. Yani o mutlu bir şekilde mutlu, sevinçli bir şekilde annesi babasına ne yaptı? Selam verildi. Sümmer'e akhahı, sonra erkek kardeşini gördü. Ahmet'e, Ahmet erkek kardeşi. Yaqif'u emamehu, önünde durduğunu gördü erkek kardeşinin. Bakın Ahmet ve kız kardeşi Suat. Ve ma'ahu el-kitaru Ve ma'ahu beraberinde uzun tren olduğu halde, uzun tren. El kitarı tavil uzun tren, el kitarı kasır kısa tren, el kitarı kebirli büyük tren, el kitarı sağır küçük tren, el kitarı seri hızlı tren, el kitarı batı yavaş tren. Ama evet. uhtuhu, kız kardeşi Suat'ta gelince, fakat ehtarab ona getirdi, lehu, kendisi için, el-tahirete, onun için de uçağı getirdi. ya, yani uçak getirdi. اَلَّتِي وَعَدَتْهُ بِهَى ona vaat ettiği uçağını yapmış, kız kardeşi Suat da ona getirmiş sevgili arkadaşlar. Demek ki vaat ediyorsak, vaadimizi yerine getireceğiz. Siyasisinden babasına kadar, kardeşinden komşusuna kadar vaat etmek namustur arkadaşlar. Vaat etmek insanlık işidir. Vaat etmek önemlidir. İmanın insanlığın şiarıdır. Ya vaat etmeyeceğim ya da vaat ettiğini yerine getireceğim. Evet. Belki Hikayemiz burada bitiyor. Çünkü baba getirmiş, anne getirmiş, kız kardeş getirmiş, erkek kardeş getirmiş şimdi lobet oca her bu endişe verici korku verici Tedirgin tedirgin <gülüyor> yapıyor bu seri yatak ün Bayram mezinin mezin Türkçede kullanıyor mezin ezan okuyan mescidün bu mescit edilen yer dükkanın dükkan Türkçe'de de kullanıyor dükkan zaten. Soğukun pazar demek arkadaşlar. Sandukun, sandık, hediye, zaten Türkçe'de kullanıyor sandık, hediye, derracetun, hevayetun, havalı bisiklet, yani normal bisiklet, adi bisiklet. Araplar bisiklette de derracetun, hevayetun der, motor siklette de derracetun, nariyetun der. Derracetun, nariye. Hani uci ateşleme yapıyor ve şey yapıyor ya, Seyyaratun, araba Kitarun, tren Tayaratun, tayyare, uçak Ehun, erkek kardeş Uhdun, kız kardeş ekberu, en büyük Daha büyük Asgaru, daha küçük Bakın, büyük, küçük Ve Erbaun, bu da dört demek Erbaun, dört Acele dört teker. Şimdi arkadaşlar Hedeye'l-İyd isimli hikaye kitabımızın okuma çalışmasını burada bitirmiş, sonlandırmış, neticelendirmiş oluyoruz. Bir başka hikaye kitabında buluşmak üzere hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.